İki, bir, kayıt. Çok havalı bir giriş oldun Elifar. Teşekkür ediyorum. Tam konuştuğumuz konuyla da uygun. İnşallah uygun dur yani. Hadi gelsin bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin ana gündemlerinden bir tanesi, geçen programda söylemiştim, bazı konuları insanların konuşuyor olması beni utandırıyor. Mesela Amerika'daki zannettiğin ülkenin kendi yapısı, böyle bir konuyu konuşuyor olması birdenbire, Utandırıyor ya da yadırgatıyor seni. Kürtaj konusunu konuşuyorlar. Kürtajı yasaklamayı, yasaklamamayı falan konuşuyor. Yani buna sosyolojik olarak uzaktan bakıp teoriler düzmek mümkün. Yani işte toplumsal yapı, işte liberalleşmenin bir ucunda bir kaygı oluşuyor. Yeni büyük problemler var. İklim değişikliği, teknoloji değişiklik bilmem ne. Toplum çok hızlı değişiyor. Buna refleks olarak muhafazakar bazı dokular hızlı bir şekilde geriye geliyor. Yani bazı dokular refleks veriyor falan. Ee, i̇nsanlar bazı yerlere tutulmak istiyor. Öyle bir şey midir emin değilim. Ama hala şimdi... Kürtaj gibi bir konuyu yasaklama seviyesinde toplum mühendisliğinin hiçbir aşamasının işe yaramadığını artık hepimizin bildiği ölçekte kürtaj gibi bir konuyu yasaklarsanız sadece bunun yer altına organize ettiğinizi yani kötü muayenehanelerde, kötü hastanelerde, bodrum katlarında birilerinin öleceğe başka bir şey doğurduğunu biliyoruz pratikte yani. Ki Amerika bunu en iyi biliyor. İçki yasa denediler 11 yıl boyunca. Dünyanın en büyük mafyasını kurdular yani ve içkin yani. Tüm ülkenin alkolik olmasının nedeni, yani <gülüyor> bu peşin sıra yani, yani Amerika Birleşik Devletleri sonra da yani hep tüm filmlerinde temasıdır ya. Yani hep birlikte bir araya geliyorlar alkolü alkolü bırakanlar derneği ya da işte bilmem ne bir şey onların bir isimleri var neydi unuttum bu para veriyorlar birbirlerine falan. A Atsız alkolik. Atsız alkolikler falan yani bir şeyde, e, onun zemininde alkolü yasaklama ciddiyeti ya da yani toplumda böyle bir şey yapabileceğini zannetme hali yatıyor. Şeyi tanımlamak istiyorum yani Kürtaj'ın neden böyle bir konunun ana teması olabildiği ya da bunun sınırının ne olduğu falan konusunu belki başka bir kafadan bakıp acık seninle sohbetini yapmak istiyorum. Yani bir insan ne zaman canlıdır kafasıyla da sorabiliriz. Bir insan yani buna karar verme yetkisi yani bir canlı varlığın dönüşümünde karar verme yetkisi kime ne zaman malik olur ya da sahip olur? Ne düşünüyorsun? Hiç üzerine... Abi şimdi yasal konuların yani bir işte böyle biyolojik, nesnel, mantıksal bir tarafı olduğu gibi işte kişi hak ve hürriyetleri dediğimiz o kültürel koda bakan bir de ideolojik dayanılan noktaya bakan tarafları var. Yani birkaç farklı veçesi var. Biyolojik kısmını biraz sonraya bırakarak, öbürleri benim için daha basit çünkü. Biyolojik kısmı çok karmaşık yakından baktığım için. Mesela bir insanın, bir kadının kürtaj kararı verip de hani rahiminde şekillenen bir bebeği doğurmak istememesi bugünün dünyasına baktığında en doğal hak son derece normal yani gelişmiş batı toplumları başta olmak üzere bunu tartışabileceğim bireysel düzeyde tek bir kişi olarak baktığında bu okey. Ama sen bunu bir genelleme olarak mesela Kürtaş serbest kardeşim kaptırın gidin dediğinde bunun yaratacağı bazı toplumsal dallanmalar var bazı yan sorunlar var. Çünkü insan kültürü mesela bir e, izlek bağımlılığına sahip. Yani bir yerden geliyor oraya. Belli bagajları var. Mesela eşcinsellik konusunda da aynı şeyler yaşıyorsun. Yani eşcinselliği sen ne kadar bilimsel olarak araştır, işte ne kadar liberal ikna edici konuşmalar yaparsan yap. Toplumun onunla ilgili bir birikmişliği var. Tabuları var, korkuları var. Bir şeyleri var yani. Kürtaj meselesi de öyle. Şimdi ben şöyle bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu tartışmaya. Yasaklayamayacak olsalar bile oy aldıkları kitlenin yani düşünülmemiş dünya arzularını, dünyaya dair primitif isteklerini onamak ve onlara aidiyet hissettirmek adına bak görüyor musun biz kürtajı da yasaklamaya çalışıyoruz işte falan gibi bir mesaj gibi gözüküyor bu. İşte orada bir kitle var. Bu kitle bir şekilde onların kodları arasında sorgulasan kimse niye olduğunu bilmiyordur ama olmasın. işte niye? O bir canlı falan filan. Şimdi, tavuk da yiyor falan aynı zamanda hani vejeteryan değil o kadar da ponçik değil belli bir sınırı var yani rahimdeki bebek ölmesin ama ben hayvanları öldürebilirim gibi. Kendi içinde olan kodlar ve bu parola bir kelime. Bu kelimenin mantığı yok, tıbbi araştırması yok, herhangi bir fayda zarar analizi yok. Sadece yasaklar ya da sevaplar gibi listelerden birine ait. E şimdi bu mesajı vermek için çok güzel bir politik karar. Tek bir insan söz konusu olduğunda işte... İşte tecavüz mağduru bir kürtaj yaptırabilirim falan gibi marjinal sorularla gittiğinde aklı selim, aklı yerinde herkes kürtajın geçerli bir tıbbi operasyon olduğu, belli durumlarda elzem olduğu mesela sakat doğum riskinde falan filan herkesin tamam diyeceği bir şey. Ama bir de toplumsal olarak bu kabul ettiğin kişisel düzeydeki mantıklı e, hikayeyi bir serbestliğe de dönüştürmek var. O zaman mesela bunun yaratabileceği insan çeşitliğine bağlı sorunları öngörememek gibi bir korku da doğal. Yani bence bir kanun koyucu sistem bizzat Tanrı'dan yetki alsa dahi, hani öyle varsayalım, bütün insanlar için bu konuda kapsayıcı bir kural koyması imkansız. Dolayısıyla bugünün dünyasında böyle bir şey gündeme getiriliyorsa, Artistik yapıyordur birileri. Yani türbünlere oynuyor. <gülüyor> böyle yaklaşacağını düşünmemiştim. Tabii, e tabii e, türbünleri güzel, oynuyor. Evet, yani, e, ne, ne yapacaksın abi bu dünyada nasıl yasaklayabilirsin kürtajı? Ben sana söyleyeyim yasak lazım 15 güne ebay'den evine kendi kendine kürtaj cihazı satın alabilirsin. Yani. Öyle bir şey çıkar artık. Çok olay be. Yani <gülüyor> girişimcilere <gülüyor> doyurulur. Ya böyle bir şey yapılır ve yani sadece merdiven altı değil artık son kullanıcı ürünü olarak bile pazarlanmaya başlayabilir. Dolayısıyla burada bir hikaye var. Öte yandan Biyolojik düzeyde mesela bir canlının her zaman söyledik en önemli görevi kendilerini bir sonraki nesle aktarmak. Yani üremek. Dolayısıyla şimdi bu üreme işlevine ket vuracak bir yöntem Kürtaş Ve tamamen de keyfi bir karar. Bir kişi diyebilir ki ben gayet sağlıklıyım, hamlede kaldım ama istemiyorum. Şimdi insan hakları işte bedenim benim bedenimdir, karar benim kararımdır ilkeler uyarınca haklı giyiyoruz. Ama doğadaki sistemin işleyişiyle baktığınız zaman olay... Neo Platonik ve romantik bir tarafa doğru evriliyor. Şimdi sen bu canlı, yani vücudunda şekillenen bu yeni canlı hakkında ne kadar söz sahibisin? Ne kadar olmalısın? Bunu mesela hep tanrısal ya da geleneksel kurallarla işte göksel metinlere ya da uyarılara dayanarak formül etmişiz. Ama bir de doğal akıl yürütme diye bir şey var. Yani ben mesela böyle bir şeyi insanlığın 1500 yıl içinde geliştirebileceğini düşünüyorum ya da iyi ihtimalle. Sami geliştiriyor. Sami doğalında bir sürü konuşmalar aslında. Sami bunun olmuşu. Evet evet yani Hakikaten. gayet doğal akıl yürütme diye bir şey. Sana içiyorum. Bu sistemi doğadan örnekle, örüntüsel örnekleri alarak insanı uygulamak bilgelik. Çok şey. özür dilerim, bunu bu programın içinde söylemem lazım. Sami ile ilk tanıştığımız zamanlar işte bu çevreyle mevre ile ilgili çalıştığında biliyorum mevzuda. Hani böyle entelektüel bir şey dinleyeceğim diye masaya oturup Sami dedim bu çevreyi korumayla ilgili hani bir alanda yaparken ne yapmak lazım? Yani bunu nasıl çözmek lazım? Düşündü düşündü şeyle alakalı. Gitmeyeceksin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeceksin. Oraya gitmiyor. Oraya gittiğinde koruma diye bir şey yok dedi. Gitmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> bir gelik bu. Evet evet. Bu doğal gibi. doğal düşünmeydi alakalı. <gülüyor> en temiz olan birçok oradan yani. <gülüyor> <gülüyor> Önce sen bir çekin. Çok özür dilerim. sözünü ne diyor da ya doğa korumayı doğayı doğa korumacılardan korumadan doğayı kurtaramayız falan diye. Ya işte bak aynı şey. Güzel bir nokta getirdim işte doğayı korumak adına biz bir 80 yıldır canlı okuyoruz değil mi yani? Deniyoruz bakalım doğa böyle mi korunur, şeyle mi korun? Ne yapsak ters yapıyor. Çünkü sistem çok büyük ki onu anlamıyoruz. Hayvanlar aleminde kürtaj diye bir şey yok dolayısıyla. Yani öyle bir tıbbi yöntem olmadığı için onu göremezsin ama. Mesela insanın kürtaj konusunda geliştirebilecek, bu arada bende yok onu söyleyeyim yani. Bu konuda bir felsefe yapmış değilim ama kürtaj konusunda eğer doğadan getirdiğimiz bir bakış açısıyla bir şey yapacaksak, bir canlı popülasyonunun üreme sıklığı, onun çevresiyle olan dengesi, besin tüketimi birey sayısı, çevre kaynakları arasındaki ilişkinin dinamiği yani uzun zamanlara yayılan bir örüntüsü. Nedir bunu bir anlamamız lazım. Bu insan toplumunun mesela şu anda en büyük sorunumuz bizim insanla ilgili. Yani birinci sorun kapitalist tüketim ikinci sorun nüfus. 50 kişi bu kadar tüketsek bir şey olmaz. Dünya yeye ye bitmez. Ama 7 milyar insan böyle tüketince problem yaşanıyor. Bütün bu çerçevede bir doğum kontrol yöntemi olarak biz bunu kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız sorusunu doğaya bakarak çabalık. Ben baktığımda makul bir doğum kontrol yöntemi gözükmüyor bu. Makul bir şey değil ve keyfek keder bir şekilde doğanın normal işleyişine inkıta yani kesinti yapabilen tek canlı olduğumuz için bunu ne zaman yapsak problem yaşadık. Mesela şeyi düşünün en basitinden küretaj dediğimiz o tıbbi operasyonu YouTube'da bir izlesinler. Yani küretaj operasyonu basit bir şey değil. Yani bir kadının rahmine giriyorsunuz, aspiratörle o canlıyı oradan çekiyorsunuz, bütün o rahim içi dokusunu alıyorsunuz, komplikasyonları olabiliyor. Yani riskleri olan bir cerrahi neticede. Öyle ne bileyim tırnak kesmek gibi bir şey değil yani. Dolayısıyla bu şimdi serbest olsun olmasın tartışmasında kaçınılmaz bir biyolojik, kaçınılmaz bir evrimsel taraf var. Biz henüz o kadar büyümedik abisi. Oraya bakacak durumumuz yok. Biz hala türbünlere oynayıp, işte geleneklere dayanıp, Büyükler böyle dedi öyle yapacağım ya da nevzur aklıma fikir geldi komple salacağım falan tarzında bir yerdeyiz. O yüzden riskli bu konular. Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında ön sıralarda sayılan bir ülkede hala siyasetin bu bağlamda yürüyor olması ülkem adına umutlarımın katlanarak artmasına sebep oluyor. Ya orada bile böyleyse bizim durumumuz iyi abi. Bizim durumumuz gene iyi yani. E zaten aslında kültürel dokuyu ya da yaptıklarımız açısından en son işte Afganlar ve Suriyelilerin de gelmesiyle beraber, şimdi işte onlar da Meksikalılar falan giriyor oradaki sınırdan bir e, şeyde, baya bildiğin yani tüm şimdi göç göçmen bürolarını falan da açarsak baya bildiğin Amerikan vari, bir şeyde sadece polislerin gemini bulmamız lazım ha ha yani bence onun çeşitli halleri var bizde şekiller acık farklı olabilir ama şekler davranış formülü de var bizde e, bu coğrafya tamamen yani İstanbul havalarına gir bu coğrafya tamamen bizde zaten yani hani, orta doğu dediğin genel yapım içerisinde biraz Çinli lazım Çinli sayısı az Afrikalı var ama <gülüyor> akşam getir Çinli az Çinli az yani sokakta onu görüyorum ya yani, Çinli arkadaşlara rica ediyorum kendileri daha hale getirsinler evet kesin olarak Suriye'de çarpmadı gözüme. Ha, yani diyorum sana. Neredesin yani, Çinli? Yani çünkü Amerika'da Çin mahallesi falan var. Burada henüz onu kuramadık. Hep Suriyeli, Afgan falan o işler sıkıntılı. Bayağı bir küçük Amerika yani hani ölçeğine kültürel anlamda dokusu yapılanması uyarlanmış bir Amerika. Ama işte şey... bizde yani çok şükür, yani inşallah olmayacaktı o gettolaşma, o kendi içine kapanma, bizim Hallem Mahallesi'ne polis giremez falan gibi durumların bizde olmayacağını varsayıyorum. E, şimdi bazı şeyleri tabii dokusu itibariyle çok anlayamıyoruz. Mesela biz hani Amerika seçim bilmem ne bir şey demokrasi diyorsun. Amerika'da ortalama bir bireyin birkaç ayda bir oy verdiğini bilmiyoruz mesela biz. Yani Amerika'da bir, bir insan, normal bir insan, o yüzden postayla oy kullanma diye bir şeyleri var. Çünkü düzenli aralıkla bir şeye, kongreye, senatoya, bilmem neye, onları kendi eyaletine, bilmem neyse zırta pırta, mahallesine, muhtarına devamlı onlar 2-3 yılda bir bir şey değiştiriyorlar ve düzenli olarak oy veriyorlar. Yani gerçekten yüksek katılımdalar. Niye yapıyorlar biliyorsun değil mi? <gülüyor> Bizdeki gibi 4-5 yılda bir seçim olacak beklentisiyle depresyona girmesinler. Devamlı bir katılım yüzdesini yaşasınlar evet. diye. Yoksa yani çok uluslu şirket belirliyor kimin Trump'ın ne zaman gelip gideceğini. E, bir başkan öyle diyecek. ama mesela bir başkanın yönetimdeki tüm katkı payı da %12'nin on üzerine de çıkmıyor şeyde yani sistem yönetiyor. Yapıyı. Sistem zaten. Bu arada takdir mi? ettiğim için söylemiyorum. Sadece farklı olduğunu belirlemek açısından söylüyorum. Yani hani yapısal olarak gerçekten dokusu farklı yani bir şeyin işlerken ki. Çeteler yapılanması Amerika çözüm tipi şeyle ilgili. Toplum kendi içi de kendi çözmeli refleks. Hapishanede falan da öyle davranıyor ya yani. Bunları ben ayırmam. Zarar görüp görmedikleri beni ilgilendirmez. Kendi aralarında dengelerini de çözsünler diyor. Çete davranışlarının da oluşmasında da o var. Biz öyle davranmıyoruz. Yani biz yukarıda bir devlet baba Formülü işte hani ona sığınma, ondan hak dileme, adaleti oradan arama falan gibi unsurlarımız var. Kürtaj konusunda şöyle hissediyorum. Doğru söylüyorsun yani fizik dünyayla değerlendirecek olsak biyolojik bir varlık olarak üzerine başka şeyler söylemek mümkün. Ama biz artık sosyal dünyanın, sosyal bir evrenin varlıkları. Başka gereksinimlerimiz var yani. Evet ve yani 7 milyar <gülüyor> hatta 8 milyar bu yıl içerisinde 8 milyara gireceğiz. Bir de mesela şöyle bir şey var abi. Bunlar mesela kürtaj bence büyük bir soru. Yani soru kapsam açısından büyük bir sorun. Ve büyük sorularla büyük düşünürler ilgilenmeli gibi geliyor. Bunun altını çizebilir miyiz, ekrana geçebilir miyiz? Hakikaten bu çok önemli bir şey. Büyük sorular, büyük düşünürler ister. Hakikaten evet, oluyor. yani burada hani sokakta politikacı, hele de bu esnaflığını, ya politikanın esnaflığını yapan artık eskisi gibi düşünsel bir politik zeminden gelmeyen de esnaf modeliyle konuya bakan birilerinin bu tarz problemleri çözmesi, çözümün bir parçası olması, işin kötüsü, bunu politikanın bir parçası yaparak toplumda daha yüksek doku bozulmasına, kanser oluşmasına neden olması bence büyük haksızlık. Bunu hani dünyada ya da Türkiye'de işte düşünsel anlamdaki kabiliyetlerini önemsediğimiz, güvendiğimiz bir komisyonun karar vermesi gereken bir şey. Bazen çatışarak, tartışarak da olsa hani fikrimiz oradan oluşmalı. Kuçuradi'nin fikrini biliyorum kürtajla alakalı Türkiye'de. Bunun dışında alternatif fikirler Kuçuradi şey söylüyor yani doğana kadar çocuk annenindir, mülk varlığı annenindir. Hani o yüzden anne karar verir, vermelidir diyor. İnsan hakları ile ilgili dünyada çalışmış Vallahi. önemli şey. Bu bir bakış açısı, başka bakış açıları da olabilir. Ama bunu o, o kalitede ve o seviyede dinlemek gerekiyor. Bunlar gibi. masada Ma, Evet. İşte bu Platon'un ideal devlet modeli gibi yani filozoflar karar verecek öbürleri uygulayacak ama geçenlerde yine yeni bir siyasi hareket gençleri kucaklamak üzere yaptığı toplantıda ilk soruda öyle bir gol yemiş ki abi, çok gülümse eşcinsellerle ilgili politikanız ne olacak? Bizim bu konuda politikamız yok belirlen cevap bu. Ya biz o topa <gülüyor> giremeyiz yani orası bir yasak mayınlı alan yapamayız onu ve bu bittiği andır yani bitti. Çünkü bu dünyanın artık böyle bir sorunu var. Ya bir taraftan insanlar ya müspet menfi bir şey söylemen lazım. Yok Netflix bilmem ne propagandası yapıyor orada bir goygoy goy var. Senin kulağın üstüne yatamazsın ki. Niye yapıyor onu? O kavramı işleyecek plastistede ve enginlikte düşünsel zihin yok. Müftesebat yok oturup onu konuşabilecek. Diyorlar ki senin hoca her konuda catçurt konuşuyor. Güzel kardeşim catçurt konuşarak öğreniyoruz zaten. İşte deniyoruz. Ben biyoloji bilgimi masaya koyuyorum. İşte Öbürü geliyor sosyal bir geliyor hukuk. Ben çok masadan oha lan benden eşekmişim diye kalktım yani. Hiç düşünmediğim tarafları var. Biz bunu böyle konuşamıyoruz. Biz böyle konuşamadığımız için günlük politikalarla lay laylom geçiyor her şey. İşte o yüzden düşmanlar, hainler dışında o döngünün dışına çıkamıyoruz bir türlü. Ama Amerika'da bile böyle tartışmaların hala oluyor olması hepimizin aynı gemide olduğunu gösteriyor. İnsan Evet tartışmada. evet tabii ki, tabii ki. Yani şimdi muhtemelen bu bölümün başlığını görüp de aha Kürtaş sorununu çözdüler dedik. Yok öyle bir şey yani. Öyle bir şeyi çözemeyiz çünkü mesela biyolojik olarak ben söyleyeyim size bir spermle yumurta birleştiğinde zigot oluyor ya. Şimdi herkes acaba orada canlılık var mı yok mu diye soruyor. Ben bunlar birleşmeden önce de var. Bunlar ana babadayken de var. Onların dedeleri, dedelerin dedeleri varken de var. Portakaldayken <gülüyor> de var. de var yani. O canlılık <gülüyor> potansiyeli her yerde var. Sen neyi nerede müdahale edin? Yani gözüne görülür, elle tutulur bir şey olunca mı senin algı alanına giriyor? İnsan mevzunun kühnene vakıf olabilen canlı yani. Direkt gözüyle göremediğinde hikayeyle tamamlayabilir mi düşünmek lazım. Anasından babasından birini öldürmekten çok farklı değil bir açıdan bakarsan. Yani istersen spermle yumurtanın arasında blokaj koy, istersen yavru işte efendim üç haftalık olunca al. Hani çok bir farkı yok bu işlerin. Ben mesela sana biyolojik olarak bu canlı ne zaman canlı olduğu söyleyemem. Çünkü zaten canın ne olduğunu bilmiyorum. Mesela biz çok rahat süper işte. Bebek 120 gün önce ruh iflenir, onsu 120 günden önce olur da ondan abi ne bu? 120 gündemse biyolojik hiçbir karşılığı yok. Bir yerden bir anlatı gelmiş tamam tatlış hoş ama bugünkü bilginle hiçbir karşılığı yok. Tek bir yumurta hücresinin bak döllenmeden önce diyorum fizyolojisini biz bir buçuk saat anlatıyoruz tıp fakültesinde. Bu arkadaş nasıl yumurtlanıyor nasıl şabi ayıp ya. Yani bir yumurta böyle. Aa, o döllenecek de ele gelir bir topalak olacak da ondan sonra ciddiyet kazanacak. Biraz ciddi olmak lazım bu konularda ilgili. <gülüyor> bu, bu konuda his ya da hissedebilme kabiliyetiyle alakalı galiba bir, bir şey bulmaya Anladım. çalışıyorlar. Yani. yani. Evet sinir sistemi ne zaman işliyor? Ha, yani, yani hissediyor mu hissetmiyor mu ile alakalı bir aralık yakalamaya Abi, çalışıyorlar. İki hafta sonra başlıyor işler. Yani iki hafta sonra zaten anne karnındaki embriyo işte germ tabakalarından denen hücre tabakalarını geliştirdiğimiz zaten sinir sisteminde ilk taslağa başlıyor. Orada sinirler falan oluşmaya başlıyor. Yani bir yerde sinir hücresinin taslağı varsa en basit sünger canlısında da bu var. Hissediyor abi yani hissediyor derken dokununca reaksiyon veriyor. E şimdi hissetmek şiirden anlamak değil sadece yani. O eğer bir organizma ise o bir organizma. Tek hücrede bir organizma. Burada mezoskopik düşünce yanılgısı diye bir şey var. Bunu Roger Penrose dikkat çekmişti. Şimdi makroskopik alem var uzay-feza. mikroskopik alem var. Çelil. Ama normali bizim olduğumuz yer. Manyak mısın? Niye senin olduğun yer normal olsun? Belki burası 4000 metre de burası 30 metre. Ne biliyorsun? Büyükle küçüğün denk olduğunu, senin ortada referans olduğunu sanma yanılgın. Biz her şeyin mezoskopik aleme göre, şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonra zor. Bak şu da, mesela bu yeni aydığım şeylerden bir tanesi. Mesela canlılarla alakalı canlılara iyi davranmak, kötü davranmak, işte yani her şeyle alakalı hayvana, kediye, köpekten bahsettiğimizde Duygusal anlamda reaksiyonlarımız var. Balıklar da yok. Sadece bağırmıyorlar diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> balık yani, yani balık öldürmek ya da balıkla ilgili uyguladığın şeyler yani bildiğin gerçekten hani koyunu alıp suya batırıp suyun altında hani boğarak hani böyle öldürme aynısı balığı alıyorsun dışarı çıkar Aynısını yapıyorsun <gülüyor> diye bir şeyde ama balık bağırmıyor. Yani hadi şeyde o ya da kabul edilebilir kabul şey. edilebilir bir sınırda Katliam. ve tüm o katliamdaki tüm algıdaki tek kriter böyle bir şey gönderme yapacağını zannettim de önce şeyde oranlar. Yok, ama o da tek, tek kriter bağırmıyor. Bağırıyor olsa yani hani bu konuyla alakalı çok anlaşılır olacak bizim için bağırmadığı için makul bir şey. Ağların içerisinde binlerce hani düşün hani yüzlerce kediyi kırtladığında tutuyoruz hep beraber suyun içerisine sokuyoruz yüzlerce ya yani hani Tamam <gülüyor> <Ya> balıktan soğuttum. <gülüyor> yani, hayır hayır. şeyi düşündüm şimdi fileyle boşaltıyorlar ya burayı denizi ağla falan. <gülüyor> Allah'ım evet. ya e, nerede aidim biliyor musun? Gerçekten çine aldım. Ayıklıyor, ayıklmıyor. Bazılarının içerisinde sarı sarı dağılmış bir şey var, bazılarında yok. Aa o ne dedim? Yani şeyde. Bazı balıklar korkudan dedi yok ödü patlıyor dedi. Tamam. O yani hani gerçekten hani bazı balıklar dedi ödü patlıyor dedi hani içeride korkudan ya da kaygıdan. Korktuğunu yani balığın korktuğunu düşünmemişim çünkü bağırmıyor. Bağırsa anlayacağım korktuğunu, Bağırmıyor yani. yani şu anda bir gözün önüne manzara getirdim <gülüyor> yemin ediyorum. Şey vardı toplu mezara dökülen cesetlerle <gülüyor> yani. böyle kasadan boşaltılan hamsiye aynı yani. Bu aynı ama bile. biz onu mesela hiç hiç öyle ortalamamışız yani aksine o bir bereketli işte lezzetli kıvrak kıvrak bir şey. İşte bu antroposentrik evren yani. her başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. İnsan ortada işte öyle daireler var istediğin gibi takıl. Abi bu işler o kadar kolay olmamalı ama bence yani en önemli şey o söylediğin cümle çok önemli. Bilgeler bu iş için lazım. Bilgelik bu iş için lazım. Evet. Ama bilgelikte işte kitaptan okunmuyor maalesef. Bir gün bize de nasip olur. <gülüyor> o zaman kürtajdan çinekopa bilgeliğin tarihi. Böyle bir böyle olsun. ben <gülüyor> <Yünifer> bunu beğendi. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. <gülüyor>